Merhaba ben Göksu Aydın. Farklı açılardan figür çalışması ile devam ediyoruz. Eğer figür nasıl çizdir videosunu izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada çok daha ayrıntılı bir biçimde anlattım. Bu videoda da hareketli bir figür çizeceğim. Yetenek sınavlarında da genellikle hareketli figürler çizmeniz isteniyor. Bu nedenle alıştırma olması açısından dans eden bir figür çizmek istiyorum. Bir figür sekiz kafadır ifadesiyle başlıyorum ve sekiz eş parça elde ediyorum. Kafa kısmını elips çizerek belli ediyorum. Sonrasında da iskelet halinde çizerek figürümü ortaya çıkarmaya başlıyorum. Birinci çizgi hizasında omuzlar. Dördüncü çizgi hizasında da kalçaları belirtiyorum. Dediğim gibi, eğer anlatım size eksik geliyorsa, önceki paylaştığım figür videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Figürümün kolları havada olsun istiyorum. Balerin gibi dursun diye, kollarını iskelet halinde yukarıya doğru belirtiyorum. Bacaklarının bir tanesi arka kısımda kalacak şekilde, sağ bacağını önde çizgiler yardımıyla belirtiyorum. Altıncı çizgiye diz kapakları gelecek. Diz kapakları hizasında yuvarlaklar oluşturuyorum. Figürün bel kısmını inceltiyorum hafif bir şekilde de kaburgalarını belirtiyorum. Göğüs kısmını belirttikten sonra bel inceliğini vermeye devam ediyorum. Ve daha sonrasında da dördüncü çizgiden itibaren bacaklar başlayacak. Kasık kısmında belirttikten sonra artık bacaklara geçiyorum. Sol bacağımız arkada olacağı için hafif bir ovallikle ön bacağın arkasına doğru çizgimi ilerletiyorum. Sağ bacağım ise önde olduğundan dolayı asıl çizgimi burada gerçekleştiriyorum. Altıncı çizgide dizler var dedik. Altıncı çizgiye kadar belden itibaren kalçayı da belirterek oval bir çizgi ile dizlere geliyorum. Dizden sonrasında alt bacak kısmında da oradaki kaslarımızı belli etmek adına hafif bir ovallık veriyorum. İç bacak kısmı içinde çizgimi dizlere kadar atıyorum ve daha sonrasında dizden ayak kısmına kadar da alt bacak kısmını belirtiyorum. Sol ayak arkada kalıyor demiştik. Onun çizgisini de biraz belirginleştiriyorum. Şimdi figürümün üst kısmına geldim. Üst kısmında hafif birkaç yeri göz hizamını düzelttikten sonra devam ediyorum. Ve figürümün kafasını biraz havaya doğru çizmek istiyorum. Bu nedenle çene kısmını normalden daha yukarıda başlatıyorum. Ve kollara havada olduğu için de omuzları daha dar göreceğiz. Öncelikle çene kısmını belirtiyorum. Kafayı havaya bakarak şekilde çizmek istediğimi söylemiştim. Onu belirtiyorum. Kollarımız hava dolduğu için de omuzları daha dar göreceğiz. Kol kısmının yanında da yine önceki videoda söylediğim gibi. ilk önce dirseklere kadar olan kısmı belirtiyorum. Parça parça ilerliyoruz. İlk başta çizmemizde iskelet halinde çizerken dizleri dirsekleri belirtmiştim. Daha sonrasında aşama aşama gittiğimizde zaten daha kolay oluyor. Daha sonrasında da dirseklerden el kısmına kadar olan kısmı belirtiyorum. Hafif bir ovallik katıyorum oradaki kaslardan dolayı. Diğer kolda aynı şekilde belirttikten sonra figürüm ortaya çıkmış oluyor. Bu videodan el, yüz, ayak gibi kısımları ayrıntılı olarak çizmeyi düşünmüyorum. Çünkü bunlar özel olarak ayrıca anlatılıp çalışılması gereken kısımlar. Daha ilk figür çizimlerinizde eğer portre, el, ayak çalışmadıysanız ilk figür çizimlerinizde bunları uygulamaya çalışmanız çok zor olacaktır. Bu da sizin motivasyonunuzu düşürür. Bu nedenle pastak halinde şimdilik bırakmamız yeterli olacaktır. Bu da yaptığım gibi karın kaslarını, vücuttaki diğer kasların ortalama olacak şekilde belirtiyorum. Çok hafif tonlama atıyorum onlara ve daha sonrasında elime daha koyu bir kalem alıp köşe noktalarını daha da belirginleştiriyorum. Tüm çizimleriniz için bu geçerlidir. Çizimlerinizde köşe noktalarını daha koyu bir kalemle belirtirseniz çiziminiz ortaya çıkacaktır ve daha güzel görünecektir. Kıyafet kısmına gelecek olursak. Aslında şu an basit bir elbise çizmek istiyorum üstüne. Bu elbisenin kumaşı çok farklı olabilir. Farklı kumaşlara göre farklı tonlama teknikleri uygulanabilir. Fakat ben klasik öğrendiğimiz tonlama tekniğiyle sıfırdan çizim serisinde anlattığım tonlama tekniğiyle klasik bir elbise yapıyorum üstüne. Müzik Ve da tanıyorum. Burada da bitiriyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Yorumları kontrol ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. And in the head of the spectator, Saint-Ompeau, a Apostrophe, you say, tapage, or save this case, l'empire. Cause it's the fête du courage, it's the fête des chiens de guerre. Allons, on guard, allons, Hello, hello, ah, Toreador, oh my God, Toreador, Toreador. bien, oui, soldier, combattant, que ne noir te regarde, et que la mort t'attend. L'amour, l'amour, tha